Bu eşitsizlikte c'yi bulup grafiğine çizelim. Eksi 5c küçük eşittir 15. c'nin alabileceği değerleri bulmak istiyorsak c'yi yalnız bırakmalıyız. Sol taraftaki c'yi yalnız bırakmak için eşitsizliğin iki tarafında eksi 5'in çarpma işlemine göre tersi olan eksi 1 bölü 5 ile çarpalım. Sol tarafta eksi 5c'yi eksi 1 bölü 5 ile sağda da 15'i eksi 1 bölü 5 ile çarpıyoruz. Böylece c'nin katsayısı olan eksi 5 gidecek ve eşitsizliğin bir tarafında yalnızca c kalacak. Ama her iki tarafı da negatif bir sayıyla çarptığım için eşitsizliğin işaretini ters çevirmemiz gerekiyor. Eşitsizliğin iki tarafında eksi 1 bölü 5 ile çarpıyoruz yani eksi 5'e bölüyoruz. Bu nedenle eşitsizliğin işareti küçük eşit değil büyük eşit oluyor. Eksi 1 bölü 5 çarpı eksi 5 eşittir 1. O zaman sol tarafta c yalnız kaldı. Yeni denklemimiz ne oldu? c büyük eşittir 15 çarpı eksi 1 bölü 5. Yani bu da c büyük eşittir 15 bölü eksi 5. Bu eşitsizlikten de c büyük eşittir eksi 3 çıkar. Şimdi bu eşitsizliğin grafiğini sayı doğrusunda çizelim. Sayı doğrusunu çizip eksi 3'ten itibaren birkaç noktayı belirtelim. C büyük eşittir eksi 3. Yani eşitlik de söz konusu. O zaman eksi 3'teki noktanın içini doldurmamız gerekiyor. Eşitsizlik eksi 3'ten itibaren pozitif yöne. Yani sağa doğru giden tüm değerleri kapsar bunun sağlamasını da baştaki eşitsizlikle yapabiliriz. Grafiğin kapsadığı en kolay nokta olan 0'ı seçelim mesela. Eksi 5 çarpı 0 eşittir 0. 0 küçük eşittir eksi 15. Bir de grafiğin kapsamadığı bir noktayı deneyelim bakalım. Eksi 4 mesela grafiğimizde yoktur. Eğer grafik doğruysa eksi 4 değeri eşitsizliği sağlamayacaktır. Eksi 4 çarpı eksi 5 eşittir artı 20 ve artı 20 15'ten küçük değildir. Yani eksi 4 bu grafikte zaten olmamalıdır. Soruyu çözdük, grafiğini çizdik ve sağlamaları da yaparak cevabın doğruluğundan emin olduk.